Ben John Wood. Ben de Paul Harrison. Bristol'da bir stüdyodayız. Burası oldukça güzel bir atölye ve aynı zamanda çok ucuz bir televizyon stüdyosu. Son derece basit. Beş senedir buradayız. Bir dakika. Yoksa altı sene miydi? On sene oldu. On sene mi? Evet, on sene. Buraya gelip ufak tefek işlerle kendimizi oyalayabileceğimiz evimizin bahçesi gibi bir kulübe olarak görüyorum. Bütün videolarımızı burada çekiyoruz. İlk başladığımızda birimiz ya da ikimiz birden her zaman performansa dayalı gösteriler yapıyorduk. Tüm bunlar stüdyonun mimari yapısıyla da örtüşüyordu. Önceleri insan figürünün etrafında kurduğumuz geometrik şekillerle başladı. İçine girebileceğiniz... Kutular, aynı anda bir yarım dairenin üzerine çıkarsak neler olacağı gibi çalışmalar yaptık. Sandalyeler ya da tahta parçalarıyla alışılmışın dışında ne gibi etkileşimlerde bulunulabilir gibi şeyleri sorguluyorduk. Tate koleksiyonundaki çalışmamızın adı 26 çizim ve düşen şeyler. 2001'de tamamladığımız insan figürünün gündelik hayatta karşımıza çıkan objelerle etkileşimini içeren 26 videodan oluşuyor. Ya da mimari yapılarla. Örneğin bir tanesi hareket halindeki bir minibüsün arkasında çekildi. Ofis sandalyelerine oturuyorduk. Minibüsün arka kısmı olduğu için kübik bir yapı görüyorsunuz. İçinde kayıyor, duvarlara çarpıyorduk. Bristol'ın günlük trafiğinde hareket halindeki bir minibüsü kullandık. Biraz intiharvari bir gösteri olduğunu itiraf etmeliyim. Tabii sonra düşünmeye başladık. Başlangıçta gülmekten kendimizi alamıyor ve ciddi bir yüz ifadesi takınamıyorduk. Düşünsenize hareket halindeki bir minibüsün arkasında ofis sandalyelerinin üzerinde kayıyorsunuz. Bu durum bir otobüs bize çarpana kadar devam etti. Minibüsün içinde bir taraftan diğerine uçarken kafamı ve boynumu incittim. <gülüyor> Tabii bu olaydan sonra bu çekimi yapmak artık eskisi kadar eğlenceli değildi. Hemen bitirip uzaklaştık. Kendimizi tekrar etmek istemiyoruz. Bir şeyi hala izlenilebilir olması koşuluyla en ince detaya kadar indirgemeye ya da bir çalışmayı ortaya çıkarabilmek için fikirlerimizi ne kadar yoğunlaştırabileceğimize bakıyoruz. Hemen hemen bütün çalışmalarımız bir ya da bir seri çizimle başlıyor. Videonun genel yapısının ne olacağına, neleri kullanacağımıza veya kullanmayacağımıza karar verip uzun bir kurgu aşamasından geçiyoruz ve çizimler tüm bu fikirleri filtrelememize yardım ediyor. Videoları çekmek gerçekten çok fazla zamanımızı alıyor. Sonuç olarak bizi mutlu eden bir çekim ya da işe yaramayacak bir çekim elde ediyoruz. Diğer yandan sahnedeyken istediğimizi elde edebilmek adeta bir işkence.